yaş 86 gerekli ürünler bir büyük ayran 250 gram beyaz peynir haydari kavun oh, bir de yanında türk sanat müziği olsa